Evet merhaba sevgili canlar, değerli dostlar ben Cem Kervan. Bu hafta mezarın taşı devrilmiş adı bir deyişi paylaşmak istiyorum sizinle. Biliyorsunuz İsa Ruhullah dirildiği zaman o kaya mezarının bir taşı vardı büyük. Mezarın önünde duruyordu. O devrildi, yuvarlandı bir tarafa. Geçen haftada İsa Ruhullah'ın dirilişinden bahsetmiştik. Bu onun devamı. Ee, ne diyor Meryem ise ağlaya ağlaya hala o kaya mezarının orada öylece duruyordu. Daha ağlarken öne eğilip mezarın içerisine baktı ki ne görsün artık beyazları bürünmüş iki melek vardı içeride. Biri İsa'nın cesedinin daha evvel yattığı yerin baş ucunda diğeri ayak ucunda orada oturuyorlardı. Melekler Meryem'e Bacı neden ağlıyorsun böyle diye sordular Meryem sultanımı alıp götürmüşler çünkü Onu nereye koymuşlar onu da bilmiyorum diye cevap verdi Meryem gitmek için döndü ki Birinin tam orada durduğunu gördü İsa'ydı ama Meryem onu tanıyamadı Bacı ne ağlıyorsun böyle Kimi arıyorsun diye sordu İsa Meryem sandı ki o bahçıvandı ''Efendim onu bir yere götürdünse nereye koyduğunu söyle bana, gidip onu oradan alayım.'' dedi. İsa ona ''Meryem'' dedi. Meryem hemen İsa'ya döndü. ''Rabbuni'' dedi. ''Rabbuni'' Aramice'de ''Pirim'' sultanım demektir. İsa ''Yalnız beni burada tutamazsın'' dedi. ''Zira henüz manevi babamın yanına miraca çıkmadım. Git talip kardeşlerime şunu söyle. Manevi babamın ve babanızın, hakkımın ve hakkınızın yanına miraca çıkıp gidiyorum. Medeli Meryem talipleri bulup, sultanımızı gördüm ben dedi ve İsa'nın dediklerini onlara bildirdi. Ve devam ediyor ama bu bölümden ilham aldım ve değiş yazdım. İnşallah beğenirsiniz. Karın taşı devrilmiş İsa göründü gözüme Şah ölü değil dirilmiş İsa göründü gözüme Başta batçıvan sandım Sonra anladım inandım Mutluluktan kanatlandım İsa göründü gözüme Şarkitli zincirli Birden bize pir belirdi Gönlümüze sevinç girdi İsa göründü gözüme Tomak göremedi Gömeden inanmam dedi. Gördü şahadet eyledi. İsa göründü gözüme. Gel güvensene Ne mutlu hakka erene Görmeden iman edene İsa göründü gözüme Evet ne diyor? Kervan'ım gel güvensene Ne mutlu hakka erene Görmeden iman edene İsa göründü gözüme. Toma adlı talip İsa'yı görmemişti. Görmeden inanmam demişti. Sonra İsa'yı gördü, iman etti. Ama İsa ne diyor? Beni görmeden iman edene ne mutlu diyor. Evet beğendiyseniz lütfen beğendim diye işaretliği verin. Abone olun, yorum yazın. Başka canlarla paylaşın ve haftaya yine görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, barışla kalın, esen kalın, hoşça kalın.